Çeyle baş başa kaldığımı nefsin, sessiz sakinler bu adamda dolmuş. Boş hesaplara vakit ayırırsam üzerime saldırır hepsi Açılır yara günden güne, taş attılar gül verdime. Umutlarını koyu maviye yasal bulanmış sakın perdeler. Sırtından bıçakla dostu, ihanet et bir olsun. Bir maneden bir aile olacağız kusura bakmasın rahatını bozacağız. Gülemedi ağlamaktan ve dert bedeni sarıp sarmalamakta. Düşmek yok kalmak var Sokakta tanrı yok Allah var <gülüyor> Dönüp rumutları dere altına Ya da eş toprağı göklerin altına Sana beş kumlardan saldırır Daha ya hem kurnaz hem delikanlı Biz geldik demin aldılar Beksinden delikanlılar Bize bildikleri sandılar Karis gibi suları geri sardılar Nedir bu bas ve kafanı semala Düşerle düştüm akar gözyaşım kenarından. Neresi helamet bitmedi mi? Belada nedir bu kasvet kapalı semalar Düşenle düştüm akar gözyaşım kenardan Neresi rahmet bitmedi vedalış Anla kurtulamam başım belada Bu mevzu çok daha derin çevir madalyonu kum saatini sen gittin geceleri sordular bize denizin bir cam borcu var Derli arkana bakma beyaz karanlığın ardına sakla nefesini tut ve yaşadığın anla şükret çünkü bu kültürün. yüzüne çekilir ceferin bir biri, biri bedeli yere düşme çocuk geri çünkü bu körölen namut bölümüyle Pazartesi günü